Havelsan'ın yeni nesil insansız karar aracı sistemlerini gördük. Gerçekten bu araçlar içerisinde farklı farklı teknolojiler sonuçta Havelsan ne palet imal ediyor ne motor ama aklını koyuyor. Bir de bu araçların üzerindeki çeşitli silahlar var. Silahlarla ilgili de çok fazla karıştırıyoruz. Hangi şirket neyi yapıyor yanımızda Cem Bey var. Sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. İsmim Cem Kurter. Ünide firmasının genel müdürüyüm. Kurucu ortağıyım. Şimdi siz tabi arada bizim sistemleri farklı farklı platformlar üzerinde görüyorsunuz. Doğru karıştırılıyor. Biraz yapıyı anlatayım. Ünidef 2013 yılında kuruldu. Üç kişinin kurduğu firma. Samsun Yurt Savunma firmamız Ünidef'in iştiraki. Kayhan Autofekleri firmamız var. O da Ünidef'in iştiraki. Ve ben 2013 yılında bir araya geldik ve Ünidef'i kurduk. Ünidev kurulduğu dönemde esasında bir proje yönetim firması olarak kuruldu. Zaman içerisinde bir mühendislik firmasına devşirildi. Biz 2013'ten beri helikopterlere silah entegrasyonuyla tanınan bir firmayız. Türkiye'deki genel maksat helikopterlerine minigan silah sistemini entegre ederek faaliyet hayatımıza başladık. Daha sonra bu entegrasyonlar kara ve deniz platformlarına doğru da genişlemeye başladı. Siz biraz yukarıdan başlayıp havadan daha sonra deniz ve kara platformlarına indiniz. İndik. O zaman özel bir proje olarak başlamıştı. Biz miniganı yurt dışından getiriyorduk ama silah entegrasyonlarında bütün mesnetleri, taban ara helikopterler için Türkiye'de biz tasarlayıp kalifiye ettik. Sonra bu yetenekler yavaş yavaş deniz ve kara araçlarına doğru da gitmeye başladı. 2020 yılında biraz da sektörün cesaretlendirmesiyle ve talepleriyle bizim bu entegrasyonları akıllandırmamız gerektiği ortaya çıktı. Ve 2020 yılında da Uni Robotics firmamızı kurduk. Uni Robotics firmamız ne yapıyor? Bizim entegrasyonlar için gerekli olan tüm stabilizeli silah kulelerini veya diğer arayüzleri üreten mühendislik firmamız. Bugün sizin Haversa'nın üzerinde gördüğünüz mühendislik bu uzaktan kumandası stabilizeli kule, Uni Robotics firmamızın e, tasarımı. Ben lafınızı hemen böleceğim. Tabii. Çünkü bir İK üzerinde 30 mm gibi gerçekten geri tepmesi var bu silahın. Burada tabi kule teknolojileri ön plana çıkıyor. Evet. Sizin de gökyüzünde miniganlarla başladığınız o mühendislik çalışmalarını bugün bence bir silah kadar kulede önemli diye düşünüyorum. Doğru çünkü e, şimdi esasla her şey, bütün komponentler, ana parçalar tek başlarına bir anlam ifade ediyorlar bazen de bir anlam ifade etmiyorlar siz bunları bir araya getirdiğiniz zaman bir güç çarpını oluşturuyorsunuz bir uzaktan insansız kara aracı evet tek başına bir anlam ifade edebiliyor otonom giden insansız kullanabildiğiniz bir araç ama bunun üzerine bir silah kulesi takarsanız bambaşka bir anlam ifade ediyor o silah kulesine bir silah entegre ederseniz o zaman bir güç çarpımını dönüştürüyorsunuz. İşte biz bunlara sistemler bütünü diyoruz. Sistem entegrasyonu diyoruz. Bu da başlı başına bir mühendislik yöntemi. 2013 yılından beri de Ünidev bu konularda çok çaba harcayan, bu konulara çok kafa patlatan, bir firma oldu. Şimdi tabii yavaş yavaş insansız sistemler ön plana çıkıyor. Çünkü çatışmanın doğası değişiyor. Ve siz bu doğaya özgün yeni ürünler ortaya koymak zorundasınız. İnovatif ürünler ortaya koymak zorundasınız. Biz de sanda böyle bir çalışma başlattık. Esas Habersan'da olan çalışmamız bizim açık deniz karakol gemisi projesinden geliyor. Üni Robotics firmamız Haversa'nın oradaki ana alt yüklenicisi. Bu stabilizeli silah kulelerini geliştirmekten sorumlu. Üzerinde de yine iştirakimiz Samsung Yurt Savunma firmasının Canik markasıyla ürettiği Canik M2 ağır makine tüfeğimiz mevcut. Canik bizim ürün markamız. Canik'i üreten firmamız da Samsung Yurt Savunma firmamız. Çok... Hep tabancalar aklımıza geliyor. Evet. Önemli bir ihracatçımız. Önemli bir ihracatçımız. Bizim önemli bir e, iştirakimiz. E, şimdi onlar e, silahları yerleştirerek ki bu 12.7 şu anda Türkiye'nin kullandığı temel ağır maket tüfeklerden biri. Biz bunu uzun yıllar Türkiye yurt dışından ithal etmişti. Şimdi artık yerli kalifiye ve çok daha iyi bir ürün var. Bu bizim elimizi kuvvetlendirdi. Çünkü neden? Daha önce biz silah entegrasyonları yaparken silaha bağımlıydık. Entegrasyonlarda çoğunlukla zorluk yaşıyorduk ihracat kısıtlamalarından dolayı. Şimdi bizim kendi yerli silahlarımız var. Biz yerli silahlarımızı entegre ederek e, yurt dışı pazarında da önemli bir oyuncu haline gelmeye başladık. Türk e, savunma sanayi oyuncuları olarak söylüyorum. Bunun yanında yavaş yavaş tabancadan 12.7'ye ve stratejimiz orta kalibrelere doğru gitmek. Bu konuda da İngiltere'deki bir firmayı satın aldık. Onların da orta kalibre silah sistemleri var. Bu silah sistemlerinin envantere girmesiyle bizim entegrasyon faaliyetlerimiz de çok büyük önem kazandı. Çünkü daha farklı bir güç çarpanı haline dönüştürebiliyoruz sistemleri. İngiltere'de yatırım yaptığınız şirketin o silah haklarını aldınız. biraz daha detay rica edebilir miyim? Ne hedefliyorsunuz, nereye doğru taşıyacaksınız? Şimdi tabii e, burada önemli olan e, bu sistemlerin teknolojisini, know-how'unu Türkiye'ye getirmek olacak. E, tabii ki oradaki firma e, devam edecek faaliyet ala, e, hayatına ama sistemler burada üretilmeye başlayacak. Çünkü Türkiye'nin kendine özgü avantajları var. Özellikle e, savaşan bir ordusu var. Bulunduğu coğrafi itibariyle e, savunma sanayine yatırım yapmak zorunda olan e, bir ülkeyiz. E, bu avantajı. Kullanarak bu silah sistemlerinin o havunu biz Türkiye'ye taşıyarak hem Türkiye'nin ihtiyacını ama çok daha önemlisi dünya pazarının da ihtiyacını karşılamış olacağız. Burada ihracat ayağı çok önemli. Çünkü Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri yurt dışı pazarda çok talep görüyor. Ama en önemli şey silahtı. Silahta bağımsız olmamız gerekiyordu. İşte biz bu bağımsızlığı hem kısa sürede hem de uygun maliyetlerle, e, paralarımızı doğru kullanarak e, çözme yolda bir adım attık ve başarılı da olduk. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Sonunda e, sizin ağzınızdan bu yapının e, çünkü şirketler çok iç içe girmiş. Ürünler var, çok güzel ürünler var. ihracat başarılarınız var. Sizden dinlemiş olduk. Şimdi biraz ürünleri uzmanlarından dinleyelim. Bakalım neler varmış görelim. Tamam. Çok çok teşekkür evet, edeceğim. Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İnsansız kara araçları, çeşitli zırhı taşıyıcı araçlar ve üzerinde gördüğünüz farklı farklı silahlar var ama bu silahlara mühendisliğinizi eklediğiniz zaman vuruş yüzdeleri gelişiyor, daha ergonomik kullanılıyor, daha verimli olarak kullanılıyor. Savaş sahasında da sonuçta sonsuz merminiz yok elinizde. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Merhabalar, Ömür Baç ben, Unirobotics Genel müdürüyüm. Ee, iki buçuk yıldır e, bu şirkette e, kuruluş itibariyle e, çalışıyorum. Saha Expo'da yeni ürünlerinizi sergiliyorsunuz. Biraz bu ürünü bize anlatır mısınız? Özellikleri nelerdir? Tabii, e, burada gördüğünüz aslında bir e, manuel ama stabilizasyon özellikli bir silah e, sistemi. E, üzerinde M2 e, var. E, Canik M2 ile e, aslında başlattığımız bir proje. E, burada amacımız e, manuel kullanımdaki silahları, özellikle platformların üzerindeki manuel kullanımlı sistemleri, stabilizasyon özelliğine e, özelliği kazandırmak bu sistemleri. E, biliyorsunuz e, hem deniz araçlarında hem kara araçlarında araç e, hareket halindeyken aslında e, görev icra ediliyor. Evet tabi belki hedef de hareketli o sırada. Tabi tabi hedef de hareketli ama burada e, büyük problem olan özellikle de manuel kullanımlı silahlarda. Aracın hareketinden gelen bozucu etkiler. Bu bozucu etkileri operatör düzeltmeye çalışıyor, hedefi takip etmeye çalışıyor. Aslında birçok şeyi bir arada yapmaya çalışıyor. Ve dolayısıyla elindeki bu sınırlı e, mühimmatı e, doğru kullanamıyor. Ya da e, platform sebebiyle burada e, başarı oranı, başarı yüzdesi düşüyor. Bizim buradaki amacımız aslında platformdan gelen bu hareket bozucularını belirtmek. Operatörü hissettirmemek, silahı sürekli hedef üzerinde tutmak ve stabilizasyonu sağlamak. Bunu yaparken de tabii e, operatör bir insan, silah sistemi robotik bir yapı ve bu robotik yapıyla insan arasında bir bağ kurmamız gerekiyor. Aslında biz burada bunu tasarladık. E, bu yapıyla e, operatör arasında bir iletişim aracı e, sağladık. Bu arayüzler vasıtasıyla operatörün ne yapmak istediğini sistem anlıyor. Dolayısıyla buna göre davranıyor. Aslında artık birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla bir arada çalışan bu yapı hem stabilizasyon özelliğine sahip oluyor hem de buradaki atış yüzdeleri ve yapmak istediği görevi daha doğru icra ediyor. Ve tabii ki cephanesinde ekonomik olarak vuruş yüzdesi yüksek bir şekilde de operasyon sahasına yansıtmış oluyorsunuz. Evet kesinlikle ben birazdan mühendislikle ilgili sormak istiyorum. Altyapı olarak neler var burada mühendislik açıdan? Aslında tabii gördüğünüz yani biz burada mekanik bir sistem gösteriyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir yani silah sistemlerindeki mekanik çok önemli bir yer kaplıyor. E, gerek silahın geri etme kuvvetleri bunların e, sönümlenmesi gerekse e, bu, bu konstrüksiyon e, bunların doğru tasarlanması dolayısıyla çok önemli bir mekanik e, tasarım var burada bununla birlikte bir e, elektronik dizayn var e, bu motorize sistemlerin kontrolü sensörler bunların e, tüm bu dış etkenlerden arındırılmış bir, bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bunların hepsini aslında kontrol eden bir de yazılımımız var. Yani tam bir mekatronik sistem. Ee, hem mekaniği var hem elektroniği var hem yazılımı var. Bunlar bir arada düzenli çalışıyorlar. Ee, dolayısıyla bu mühendislik dallarını biz bir arada kullanmaya çalışıyoruz burada. Ortaya da e, tecrübenizi koyuyorsunuz, mühendisinizi koyuyorsunuz ve evet. M2 gibi çok standart çok e, standart bir makinalı tüfek de sizler sayesinde nokta vuruş haline geliyor. Çok teşekkürler sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. aklıma 30 milimetre dendiği zaman hep o Aon Thunderbolt'un 30 milimetrelik brrt sesiyle birlikte kulaklarımızda yankılanan 30 milimetre geliyor ama teknoloji o kadar gelişiyor ki işte gördüğünüz Havelsan'ın kapkanının üzerinde de 30 milimetre var. Bu bir insansız kara aracı. 30 milimetre konusunda da işler nereye ne gidiyor, ne yapıyor? Devam ediyoruz serimize ve şimdiki röportajımıza öncelikle sizi tanımak isteriz. Kutku Aral ben, Samsung Yurt Savumanı'nın genel müdürüyüm. Yani ücretik silah fabrikalarının yönetim kıladesi ve genel müdürü. Peki, bu 30 milimetre, biz niye böyle çok görmeye başladık ee, ve Türkiye'de ilk defa siz bir İKAN'ın üzerinde 30 milimetreyi getiriyorsunuz. Bu işte Ukrayna Savaşı'nı görüyoruz, dünya kaynıyor bir taraftan, 30 milimetre sahalar arana getiriyor, öncelikle onu ben dinlemek isterim sizden. Evet, şimdi şöyle başlamak lazım, bir kere orta kalibre bir silah sistemi orta kalibre silahlarda e, mühimmatın çekirdeğinin ebadı büyük olmasından dolayı yani 20 25 30 metre büyük olmasından dolayı çok farklı tip mühimmat geliştirebiliyor. Bunların hiç en önemlisi high explosive yani HE dediğimiz mühimmat. High explosive patlayıcı mühimmat. Mesela 12.7'de bu mühimmatlar mevcut değil. Ama 30'da mevcut. Şimdi bu bir kere mühimmat özelliği ne avantaj getiriyor? Patlayıcı mühimmat bir. Eğer diyelim ki havadan havaya kullanıyorsunuz silahı. Havadan avayı kullandığınızda karşınızda bir uçak varsa uçağın e, kritik noktasını vurmanız gerekmiyor. Herhangi bir tarafına değdiği anda bir kere patlayıcı etkili uçağa e, yani düşmanı bertaraf edebiliyorsunuz. Veya karada kullanıyorsunuz karşınızda bir drone hedefi var. Mesela şu an en büyük problemlerden biri dünyada drone'lar. Yine e, doğru bir optik sistemle drone'un nerede olduğunu ölçüp Çekir ateşlemeyi gerçekleştirdiğiniz zaman çıkışta çekirdeği programlayıp hedefe yaklaştığında drone'un önünde patlamasını sağlayarak drone'u imha edebiliyorsunuz. Parça etkisiyle. Parça etkisiyle imha edebiliyorsunuz. Ee, bunun haricinde kullanım alanlarına baktığımız zaman şimdi şu 30 mm deyince birçok 30 mm var. 30-113 bizim silahımız. 30-165 var, 30-173 var. Bunlar farklı silahlar. 30-13'ün en büyük avantajı geri tepme kuvvetinin üzerindeki sönümlücilerle 7 kN'a düşmüş olması. Diyeceksiniz bir şey ifade etmeyecek. Çok teknik oldu. 12.7 mm silah sönümlenmediği zaman 14 kN gelir. Yani ne demek istiyoruz? 12.7 mm bir silahın takıldığı hangi araç varsa bu silah o araya takılabiliyor. Bu ne getiriyor? Böyle bir atış gücünü manevra kahvaltı çok yüksek olan bir 4x4 aracın takabiliyorsunuz. Yani platformların amacı Üzerindeki silahı bir yerden bir yere en hızlı şekilde götürmek. Bu atış gücü de, atış gücü yani mühimmatından mütevellit çok daha 12.4'e yüksek olduğu için de ve 4x4 bir araca takılabilmesinden dolayı da ciddi bir pazar payına sahip. Dediğim gibi şu anki güncel harbe baktığımız zaman 60 tonluk bir tank yerine işte bir 13 tonluk bir 4x4 araçla 30 milimetre top ...anlaşılabilme kabiliyeti esas da şu an savaşlarda aranan bir kabiliyet. O yüzden de bugün görüyorsunuz işte bir insans karı aracı. O insans karacının üzerine bir 20 20'li top bağlayamazsınız. Çünkü geriyet etme kuvveti o aracı e, o kaldıramayacağı kadar yüksek bir değerle e, olacağından... ...onun kaldırabileceği en ağır silah 30-113. Dediğimiz gibi e, etkili menzili 3 kilometre rahatlıkla etkili menzili var... Ki zaten genelde bu silahın kullanıldığı alanlarda genelde 1500 metrelerde ihtiyaç karşılanmış oluyor. Türkiye hayırlı olsun. Biz bunu tabi İngiliz firmayı satın alarak bu teknolojiye ulaşmış olduk. Biraz da zamanı kazandık. Bir taraftan da atış kontrol sistemleri, uzaktan kumandalı sistemlerle ilgili de Unirobotics firmamız zaten bu altyapımız olmasından dolayı da iki ürün bir araya geldi. Bugün işte insansız Kara araçları Helikopterlerin çenet aletlerine, helikopterlerin kanat altına pontlarla, dediğimiz gibi her türlü deniz platformunda ister insansız deniz aracı, ister büyük bir korvet veya işte karakol gemisi, her türlü platformda kullanılacak bir silah ve entegrasyon çözümünü de kazanmış olduk. Şimdi biz bu konularla ilgili YouTube videosunu yaptığımız zaman ben genellikle uzmanlarla konuşmayı tercih ediyorum bunlarla ilgili. Ee, herkes de diyor ki ya o zaman her şeyi 30 milimetre takalım. Peki bu hangi bir matı taşıyor? 30 milimetre dediğimiz zaman öyle binlerce yanımızda da taşıyamıyoruz. Biraz da onu anlatır mısınız? Ya normalde mesela bu tip bir tarihte 150, mayonlu dediğimiz yani bir şerit besleme sistem var. Mayonlu bir 30 milimetre bu tip bir size bir kulede 150 mermi barındırır. Silahın elektrik tahrikli olmasından dolayı yani elektrik yanlış kelime oldu. Elektrik ateşlemeli olmasından dolayı ister 225 atım dakika ister 1300 atım dakikaya çıkabilirsiniz. Yani hava aracını kullanıyorsak 1300 atım dakikaya çıkabiliriz. Yani neden orada çok daha fazla hızlı bir e, paten oluşturmak istiyorsak kısa süresi var. E, karşınızdaki hedefi çok hızlı bir şekilde bertaraf etmek istiyorsanız atabileceğiniz daha fazla mühimmatı göndermeniz lazım ama karar aracında veya helikopterde 220 yani 200-300 atım dakika aralığında bir e, hız yeterli. Bir helikopterin alacağı bu mühimatta maksimum 800 adet. E, bir atak helikopteri diye düşündüğümüzde maksimum 800 adet alır. Ama karar araçlarında bunu rahatlıkla böyle bir 450 adetlere e, ulaştırabiliriz. E, hele bir de içeriden beslemeli bir sisteme sahipse araç çok daha fazla mühimmat kapasiteli. Gemiler zaten taşıma yüklerinden dolayı hiçbir konuda sıkıntı değil. O gemide o ayırdığınız alan kadar e, mühimmat beslemesi yapabilirsiniz. Peki hangi çeşit mühimmatlar var attığınız zaman farklı hedefler için? Onlardan da biraz yani bilgi almak isterim. Saasında şimdi şöyle bakmak lazım. Bunun amacı bu sürenin amacı esasında high explosive mühimmat atmak. Ama high explosive zırh derece dediğimiz HAP mühimmatları ee, önemli Çünkü hem amacımız burada patlama hem de zırhı dermek olduğu zaman. Ee, eğitimlerde kullandığımız TP mühimmatları, testten and practice mühimmatları var. Çünkü atış alanlarında patlayıcılı mühimmat kullanmamız mümkün olmaz. Hani Karapınar'da falan atabiliriz ama genelde test, test ve TP mühimmatı. Ee, işin de e, enteresan tarafı TP mühimmatı bugün harpte de kullanılıyor. Yani mesela karşımızda bir hedef betonun arkasındaysa, TP müyanı, high explosive e gerek olmadan TP müminatıyla da penetrasyon sağlayabiliyoruz. Yine helikopterleri kullanmak için multipurpose e, helikopter e, şeyler var. Yani nedir patlayıcı, yakıcı falan gibi böyle kombinleri var. Yani ürün çeşidi çok fazla. Yani bu mühimmatı ama önümüzdeki dönemde göreceğiz. Mesela şu an Amerika'nın Abramix, General Dynamics'in Abramix tankının da üzerinde normalde hepimizin alışık olduğu yakın mesafe koruma silahı 12.7 kullanılırdı. Ee, şimdi Amerikalılar artık 30.3 kullanıyorlar. Ee, tankın e, yakın mesafe koruma silahları neden? İşte mesela omuzdan atılan bir javelin veya strike, Savunun yaptığı bir strike veya işte Raytheon'un javelin silahları, yani anti-tank füzesine karşı da bu silah kullanabildiğiniz için. E, havada o füzeyi yani anti tank füzesini havada vurabildiğiniz için çok yakın zamanda bütün tankların üzerinde 30-113 silahını görüyor olacağız. Yani silah görürken optik, e, kulesi, onun mühendisliği, yazılımı gibi böyle bir komple bir paket Artık sunuyorsunuz. Silah, bu silah zaten tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Bu silahı muhakkak çok doğru bir optik sistemle, çok güzel bir stabilize bir taretle, birleşmesi gerekiyor. Aksi halde bunu verimli kullanamayız. Ya krusör de kullanılabilir bu sistem bu arada. Yani gerekli olursa krusör de kullanabilirsiniz ama genelde bu işin hakkını vereceğiniz uzaktan kumandalı iyi bir atış kontrol sistemi, iyi bir optik ünite, yani eğer deniz platformunda kullanıyorsanız bir su soğutmalı sistem veya karar araçlarında kullanırsanız mesela daha küçük olacağında hani soğutmaya gerek yok ama yani göreve göre iyi bir optik paketi gerekecek. Şimdi tabi izleyicilerimiz yazıyorlar tankların devri bitti işte tank savar silahlarla ama böyle bir 30 milimetreniz olduğu zaman tankın üzerinde evet. tank savar mühimmatı da gelirken tespit edebilirsiniz. Yani şöyle gelirken tespit edebilirsiniz. Bir de hani bir tane geliyorsa iyi ama birkaç tane geliyorsa aynı anda. Tabii orada çok iyi bir kuleye ihtiyaç var. Onu söyleyeyim. Çünkü çok kısa bir zamanda yapması lazım ama en azından en nihayetinde şu an harpte de gördüğümüz gibi bir tanka bir tane geliyor şu an. Bir tanka bir tane geliyorsa bu silahla onu avlayabilirsiniz. Seri seri atış mı yapılıyor bu tür konseptlerde? Zaten havada havada hayır yani havada imha olan bir mühimmat olduğu için siz bunu mühimmatı vurmak için atmıyorsunuz. Yani hedefte füzeyi mühimmatla vurmak için atmıyorsunuz. Siz onu daha yaklaşırken size doğru havada infilak ettiriyorsunuz ki parçacık etkisiyle o füzeyi aşağı indiriyorsunuz. Böyle bir kullanım alanı var. Sağlarda herhalde 30 milimetreyi daha fazla göreceğiz gibime geliyor. Bu teknolojinin de Türkiye'ye getirilmesinde sizlerin çok önemli katkıları var. Sizlere iyi fuarlar ve tabii ki biz de kulağımız gelecek olan ihracat başarılarına. Çok teşekkürler, iyi günler. Çok sağ olun, teşekkür ederiz.